Ben Gökhan Yacı, Rize'li aslen Rize'li bir elektrik mühendisiyim. Trabzon'da doğdum, büyüdüm. İşte üniversite hayatı diğer şartlardan dolayı Ankara'ya geldik. Sonrasında Eskişehir'de ikamet etmek şu anda. Ya yani biz aslında kökenimiz zaten bir Arge firmasıyız. İşte otomasyon işleri yapıyoruz. Otomasyon işlerimizi yaparken aynı zamanda böyle sürekli Arge faaliyetleri etrafta gördüğümüz böyle eksikleri de görüyoruz. Herkese merhaba. Ben Murat Ünsal. 1980 yılında Bartın'da dünyaya geldim. Ee, 1999 yılında Galatasaray servisini bitirdim ve İTÜ'de mühendislik okumaya başladım. Orada e, makine mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerini çift dal yaparak eş zamanlı olarak okudum ve mezun oldum. E, ticari hayatıma borusal mannesime boruda e, başladım. Orada önce satın alma sonra satış e, görevlerini yerine getirdim. E, daha sonra Robert, e, Robert Bosch e, firmasına katılmak üzere Almanya'ya gittim. Ee, orada e, imalatta çalıştım, aynı zamanda imalat danışmanlığı yaptım. Toplamda e, 4 yıl Almanya'da ve 2 yıl Türkiye'de olmak üzere e, boş maceramı orada noktaladım ve e, Türkiye'ye dönerek e, Teknosin firmasına katıldım. E, Teknosin'de toplamda 7 yıl e, satış ve pazarlama müdürlüğü görevini yerine getirdim. Merhabalar, ismim Mehmet Kömük ve Katalık mühendisiyim. 1944 Eskişehir doğumluyum. 2020 yılında enerji ve otomasyon alanında faaliyet gösteren Geçiş konar mühendisliği bünyesine katılmış bulunmaktayım. 2021'in 3. şehrinden itibaren kendimizi bisiklet tasarlarken bulduk. Daha öncesinde Gökhan Bey'in ufak tefek projeleri, tasarımları oluyordu, gerçekleştiriyorduk fakat 2021 3. şehrinden itibaren bu tasarıma, bisiklet tasarımına hız verdik. O günden bugüne bir buçuk yıla yakın süreçte projemizi şu anki gördüğünüz hale getirmiş bulunmaktayız. Şu anda itibaren gerekli proses çalışmaları, altyapı iyileştirmeleri, üretim aşamaları çalışmalarını gerçekleştirmekteyiz. Projemizin bu hale gelene kadar toplamda 10 adet prototip gerçekleştirdik. E, Generide bir çocuk bisikleti projesi. E, 3 ve 6 yaş arasındaki çocuklara hitap ediyor. E, fakat fikir olarak çok inovatif bir fikir. Özellikle bu jeneratif sürüş teknolojisi e, bizi burada çocuk bisikletinin de ötesine götürebilecek potansiyelde aslında bir icap burada bu icadın patenti Genuraid'e ait yapılan ortaya koyulan eser aslında bir e, güç yönetim sistemi ürünümüz pedal ile tamamen elektriksel güç üretimin prensibine dayanmaktadır yani pedal ile üretilen güç elektrik enerjisi formuna çevirmekte ve üretilen elektrik enerjisi kontrollü bir şekilde arka taraftaki tahrif motorlarına iletilmektedir. Bunun için aynı zamanda bataryadan da destek güç alınarak aracın her türlü arazide, eğimli arazide veya engebeli arazide rahat bir şekilde gidebilmesine imkan sağlamaktadır. Fren fonksiyonu da gene buton vasıtasıyla motor freniyle gerçekleştirilmektedir. gerçekleştirmekteyiz. Böylelikle ürünümüz de klasik bisikletlerde kullanılan pedalın kendisi hariç Herhangi bir şekilde mekanik parça kullanmamaktayız. Yine dişli, zincir, e, vites mekanizmaları, fren kolu, fren teli gibi bu parçaların hiçbiri ürünümüzde kullanmamakta. Ürünümüzde sadece pedala bağlı bizim generatif sistem diye tabir ettiğimiz kendi özel tasarladığımız sistemimiz. Artı arka tarafta tahrik motorları ve elektronik kart aynı zamanda fren butonları dışında herhangi bir parça bulunmamakta. Aynı zamanda bir app var Generalite'da. Bu app e, bisikletin aslında asıl kontrolünü ebeveynlere veriyor. Siz app'i kullanarak Bluetooth üzerinden bisiklete bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu bağlantıyla işte bisikletin hızına sınırlama getirebiliyorsunuz. E, bisiklet sizden uzaklaştıysa yani çocuğunuz sizden göremeyeceğiniz kadar uzağa gittiyse buna da bir sınırlama getiriyorsunuz. Belli bir metreyi açtıktan sonra bisiklet kendi kendine duruyor. E, ya da diyelim ki e, İki çocuğunuz var, 2 e, yaşında ya da üç yaşında bir kız bindi e, bisiklete. E, pedal gücünü en hafife getirebiliyorsunuz onun da kolay binmesi ve zevk alabilmesi için. Sonra e, iki dakika sonra bisiklete altı yaşındaki abisi bindi, e, güçlü bir çocuk. E, orada yeni bir profile geçiş yaparak e, ayarları otomatik bir şekilde o çocuğun e, zevk alacağı şekli, yani pedal gücünü mesela daha e, güçlü hale getirerek, daha zor çevrilir hale getirerek Ayarlayabiliyorsunuz. Pazarda General'ın birebir eşi olan bir ürünün olmaması gerçekten çok çok büyük bir avantaj. Bizim pazarda gördüğümüz diğer ürünler genellikle akülü arabalar oluyor. Mesela akülü arabaya bindiği zaman çocuk çok fazla zevk almıyor. Çünkü sadece gaz pedalına basıyor ve dolaşıyor. Herhangi bir efor sarf etmemiş oluyor. Bisikletler tabii ki çok zevkli aletler. Çocukken hepimizin bindiği. Fakat her çocuk bisiklete hemen alışamıyor. Küçük yaştaki çocuklar için özellikle e, i̇ki tekerlekli bisiklete geçiş çok zor. E, annesinin, babasının çocuğa sürekli destek vermesi gerekiyor. E, bisikletin arkasında iki tane destek tekeri takılıyor bildiğiniz gibi. E, özellikle küçük yaştaki çocuklar e, kendi gücü yetmediği için, bisikleti çeviremedikleri için pedalı. E, bunu öğrenmekte çok zorluk yaşıyorlar ve e, bir türlü bisiklete geçişi e, yapamıyorlar. Ürünümüz aynı zamanda her türlü arazide gidebilmesi için go kart ve ATV arasındaki hibrit bir şasiye sahiptir. Ürünümüzde ön tarafta bağımsız süspansiyon koltuk altında süspansiyonumuz aynı zamanda arkada bulunan denge masalıyla her türlü koşulda dört tekerle yere basmaktadır. Bu aynı zamanda çocuğun ilerleme esnasında dengesini çok daha rahat bir şekilde kurmasını sağlamakta ve pedal ile ilerleyen bir ürün olduğu için Çocuğun motor gelişimiyle ciddi oranda katkı sağlamaktadır. Genoride aslında bu alternatif ürünlerin hepsinin avantajlarını bir araya getirmiş olan bir ürün. Genoride'a bindiği zaman bir çocuğun çok küçük yaşta olsa bile pedal çevirebilmesi yeterli. Pedala basar basmaz arkadan motorlar tarafından bir itiş gücü ekstradan çocuğa verilmiş oluyor. Genoride'i yaparken bizim kitle fonlaması almayı tercih etmemizin birkaç sebebi var. Bir tanesi şu. Burada ekip kendi koyduğu sermayeyle elbette bir yerlere gelebilir. Belli adetlerde üretimi biz şu anda karşılayabilecek güçteyiz. Fakat kitle fonlamasını alarak gücümüze güç katmak istiyoruz. Bu noktada normalde üretebileceğimiz adetlerden çok daha fazlasını üreterek pazara hızlı bir giriş yapmak ve pazarı Generalite adıyla domine etmek istiyoruz. ikinci bir sebep de kitle fonlaması aynı zamanda ürünün Tanıtımına son derece katkıda bulunan bir şey. Ee, değerli yatırımcılar buraya para koyduktan sonra... ...ürünle elbette ilgileniyorlar, ürünü e, araştırıyorlar, onlar öğrenmiş oluyorlar... ...ve çevrelerindeki insanlara da aktarıyorlar. Bu noktada e, kitlesel fonlamanın... E, ...Genderide'nin pazarlamasına olacak olan katkısını da biz düşündük ve bu sebeple... E, ...kitlesel fonlama almayı tercih ettik. E, Generalide'nin yol haritasını şu şekilde oluşturduk. E, bu yıl ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde prototip ürünün geliştirmesi devam edecek. Bugüne kadar 9 prototip yapılmıştı. Şimdiki prototip 10. prototip olacak ve e, eklenen yeni özelliklerle seri imalata uygun hale getireceğimiz son prototipimiz bu olacak. E, 2023 yılında Almanya'daki bisiklet puarına katılacağız. Burada bir sonraki yıla ait yani 2024'e ait siparişleri toplamayı ve kendi distribütör ağımızı kurmak üzere ilk adımları atmayı planlıyoruz. İlk 1000 adeti Türkiye'de pazara sunmayı planlıyoruz. Bundaki amacımız herhangi bir aksilik olması durumunda ürüne hızlıca ve kolayca müdahale edebilmek için. Bu 1000 adet seri üretimi tamamlandıktan ve müşteri memnuniyeti sağlandıktan sonra Üretimimizi daha yüksek adette yaparak e, yurt dışına ihracatı da başlayacağız. Uzun vadedeki hedeflerimiz ise Genuraidi bir dünya markası yapmaktan geçiyor. E, i̇lk modelinden sonra, ilk modelden sonra ikinci model, üçüncü model e, çıkmaya devam edecek. İleriki yıllarda geliştireceğimiz modeller arasında mesela Genuraidin 4 x 4 olan e, bir modeli var. Daha e, yüksek, e, güçlü, daha e, alım gücü yüksek müşterilere. E, hedef falan bir modeli olacak 5 e, yıl içerisinde de General Biz dünyanın her yerinde bilinen e, çocukların sevdiği beğendiği e, ebeveynlerin tercih edecekleri ve güvendikleri bir marka haline getirmek istiyoruz